Herkese merhaba ben Tolga Özbek. 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Hatırlayacaksınız son videoyu bir canlı yayınla yapmıştık ve çekiliş yapmıştık. Çekilişte kazananların isimleri bizim kanalımızdaki topluluk sayfasından veya son videonun en tepesine sabitlenmiş yorumlardan bulabilirsiniz. Bugün güncel bir konuyla yeni yıla başlayalım dedik. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bazı F-15C savaş uçakları Japonya'da ve bu uçaklar iner kalkarken çekilen fotoğraflar ki bu fotoğrafları çekenlere spotter diyoruz, ilginç bir detayı e, dünya kamuoyuyla paylaştılar. Bu uçaklar Legion olarak adlandırılan Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş yeni nesil bir pod sistemi taşıyorlardı. Şimdi bu pod sistemi nedir? Hangi görevlerde kullanılıyor? Ne amaçlı uçaklara takıldı? Bu videomuzda biraz bunu işlemeye çalışacağız. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. normalde hedefleme podları dediğiniz zaman işte bizim F16 uçaklarımızda Türk Hava Kuvvetleri'nde Lantern dönemi başladı. Arkasından daha gelişmiş podlar ve en son tabii ki Aselsan tarafından üretilmiş Asel Pod gibi yerli pod çalışmaları da gerçekleştirilmiş durumda. Burada amaç özellikle havadan yere mühimmatların nokta vuruşunu sağlamak, etrafı daha iyi görmek hedefi daha iyi takip etmek, bu gibi özellikleri uçağa kazandırmak. Belki uçağın işte gövde altından, kanat altından bir yer kaybediyorsunuz ama bu pod sayesinde özellikle hedefleri vurma yüzdenize atıyor. Yani tabiri caizse uçağın gözünü oldukça keskinleştiriyorsunuz. Biraz önce de belirttiğim gibi pod dediğimiz zaman her zaman hava yer amaçlı konmuş podlar ön plana geliyor ama işte bu F-15'lerin üzerinde Fotoğrafı çekilen Legion podlarının en önemli özelliği hava hava görevleri. Neden bu pod kullanılıyor sorusunun cevabını ararsak. Malum Stelt uçaklar var. Stealth nedir? Radara görünürlüğü çok çok küçültmüş. Yani radar ekranında bazen göremeyeceğiniz yansımalar yapan uçaklar. İşte nedir bunun örnekleri? F-35, F-22... Veya gelecekte yapılacak e, önümüzdeki dönem içerisinde, aylar içerisinde fabrikadan çıkartılacak B-21. İşte bu uçakları normal radar sistemleriyle görebilmek çok çok zor. İşte bu hava hedeflerini görebilmek için Lockheed Martin, Legion olarak adlandırılan yeni nesil bir pod geliştirildi ve bu podun tamamen görevi hava hava hedeflerini görebilmek ve takip edilmek. Kızılötesi arama ve takip podu olarak adlandırılan sistem çok özel alıcı, sensör ve kameralara sahip. Gökyüzünü kızılötesi yani ısı farklarına göre tarama gerçekleştiriyor. Arkasından hedefini gördüğü zaman takip yapıyor. Ve henüz tabi bunun menzili pek fazla telaffuz edilmiyor ama uçakların hava hava açısından çok büyük bir etkinliğe sahip olması hedefleniyor ve planlanıyor. Bu podları Amerikan hava kuvvetleri envanterindeki F-15C tipi savaş uçakları için e, talep etmişti. Benzer bir ihalede Amerikan donanması tarafından yapılmıştı. Amerikan donanmasının şu an ana uçaklarından biri olan F-A18E ve F serisi süper hornetlerde de gövde altında benzer bir pod taşınıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri de bu F-15C'lerin e, hava hava üstünlüğünü arttırmak için bir ihaleye çıkmıştı. Ve bu ihalede kazananı Lockheed Martin şirketi olmuştu. Lockheed Martin şirketi toplam 135 adet podu Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edecek. Sistem ilk olarak Amerikan Hava Kuvvetleri'ne 2020 yılında teslim edildi. Öncelikli olarak 84. test filosu bu sistemleri test etti. Ve en önemli adımda yani kabul işlemi de 8 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. F-15C tipi savaş uçağına yüklenen bu pot havadaki hedefine AIM-9 X-Sidewinder tipi hava hava füzesi attı ve bu hedefi başarıyla vurdu. 5 gün sonra da Aynı benzer bir test F-16D tipi savaş uçağında gerçekleştirildi. Halen Amerikan Hava Kuvvetleri hem F-15C'lerde hem de F-16 savaş uçaklarında bu podu kullanmakta ve yavaş yavaş da Amerika dışındaki farklı yerlerde bu podlar görülüyor. Demek ki önümüzdeki yıllarda bu podları farklı ülkelerde farklı amaçla da göreceğiz gibi duruyor. F-15C hava hava savaşları için imal edilmiş, tasarlanmış. F-15 ailesinin ikinci nesil uçağı. Bu uçak çok güçlü motorlara sahip. Gerçekten akrobasisi özellikleri çok yüksek bir uçak. Ve gerçekten klasik anlamda dogfightta üstün özellikleriyle rakiplerinden ayrılan bir uçak. Amerikan Hava Kuvvetleri ne kadar F-22 gibi stealth uçakları hava hava görevlerinde kullansa da bir yandan da F-15'lerden özellikle de bu C serisinden vazgeçemiyor. F-15'in bir sonraki versiyonu ise E modeli olmuştu. Ve bu uçak ağırlıklı olarak havayar görevleri için geliştirilmişti. F-15C'ye takılan Legion poduyla özellikle stealth uçakların bulunması hedefleniyor. Şimdi normalde stealth uçak nedir? Ee, radar ekolarını geri pek fazla yansıtmıyor tasarım itibarıyla Motorları... Çok fazla sıcaklığı dışarı vermiyor. Bunun gibi özellikleri yan yana koyduğunuz zaman stealth özellik. Yani radara yakın düşük hale geliyor. Bu pot havada radarın göremediği hedefleri çok detaylı bir şekilde gökyüzünü tarayarak ısı farklarını ortaya koyarak veya çok yavaş uçan hedefleri veya o yansımayı gerçekleştirmeyen tasarıma sahip hedefleri havada bulmaya çalışıyor. Son yıllarda Çin'in özellikle stealth uçaklar konusunda çok önemli tasarımlar, gelişimler söz konusu Çin pazarında. Çin'in özellikle J-20 serisi, donanmanın kullanacağı FC-31 gibi konseptler yavaş yavaş geliştiriliyor. Ve bu da tabii ki Pasifik bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bölgede işte Japonya'ya, Avustralya'ya, bölgedeki diğer Amerika'ya yakın ülkeler için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu nedenden dolayı bu podu Japonya'daki konuşlu F-15C filolarında kullanmaya başladı. Bu uçaklar uzun süre havada kalabiliyorlar, gökyüzünü tarıyorlar ve bu tür stealth veya radara yakalanması güç olan sadece stelt uçaklar değil, örneğin çok yavaş uçan insansız hava araçları veya çok alçaktan uçan cruise olarak adlandırılan cruise füzeleri. Bu füzeler çok alçaktan uçuyorlar. Radara e, yeryüzü şekilleri nedeniyle pek fazla takip edebilmek, bulabilmek oldukça güç veya çok kuvvetli ve çok iyi yerlere yerleştirilmiş radarlar gerektiriyor. İşte bu sistemleri, bu tür silahları, hava platformlarını f 15 c takılan bu podla havadan buluyor. Tabii bu podu taktığınız zaman işiniz bitmiyor. Mükemmel bir şekilde her şeyi tespit etmiyorsunuz. Haklı olarak bu podun görüş mesafesi atmosferik şartlardan etkileniyor. Ve bu podla birlikte iki boyutlu bir görüntü sunuyor size. Yani bir yerden bir şeyin geldiğini yani derinliği algılamıyor biliyorsunuz. Bu nedenden dolayı da bu podların radarlarla birlikte kullanılması etkinliğini arttırıp, arttırmak amacıyla çok önemli bir adım. İşte görüyorsunuz bu podlar size önemli bir avantaj sunuyor ama bazı yerlerde de dezavantaj sizi sıkıntılı hale geliyor. Önemli olan burada karşı tarafın hamlelerine karşı yeni bir hamle geliştirmek ve burada dengeleri bozabilmek. Umarım bu tür çalışmalar gelecekte Türk savunma sanayi tarafından yapılır ve özellikle de STELT olarak adlandırılan uçakların tespiti, insansız hava araçlarının tespiti veya kurus füzelerinin tespitinde kullanılır diyoruz. Evet yılın ilk videosuyla sizlerle beraber olduk. 2022'de de beraber uçuşumuz devam edecek. Nice, yeni ve de güncel konularla ilgili videolarla buluşmak üzere.